Arkadaşlar merhaba, piyasada işlem yapan bir profesyonel Piyasa kontengoda dediğinde Bunun ne anlama geldiğini artık öğrendiğimize göre, şimdi bunun ilgili malın fiyatı için düşüşe mi yoksa yükselişe mi işaret edebileceğini düşünelim Bir önceki videoda konuştuğumuz gibi aslında normal olan piyasanın kontengoda olmasıdır Çünkü paranın zaman değerini ve mal için depolama bedelini dikkate alıyor eğer bir malda mantıklı seviyede kontengo varsa, bu size ayı veya boğa demez, yani düşüşe veya yükselişe işaret etmez. Çünkü normalde olması gereken budur. Ancak eğer sert bir kontengo varsa, yani şu anki spot fiyat, futures veya forward fiyatına kıyasla çok daha düşükse, bu durumda bir önceki videoda konuştuğumuz gibi, Spot piyasada aşırı bir bolluk olabilir, spot piyasada aşırı mal olabilir veya gelecekteki bir tarihte bu malın arzının daralması bekleniyor olabilir. Tabi sadece bir tek işarete bakarak hayatınızın tüm birikimini yönlendirirseniz canınız çok yanabilir. Bunun yanında diğer pek çok göstergeyi de incelemelisiniz. Ancak genel olarak sert bir kontengonun, bu malın futures fiyatlarının düşeceğini gösterdiği düşünülür. Sert kontengonun futures fiyatlarının düşebileceğini göstermesinin sebebi ise şudur. Eğer bu tutarsızlık varsa, bundan yararlanmak isteyen birisinin tek yapması gereken şey, bugün ucuza petrol alıp depolaması, bugün bunu vadeli satması ve petrolü vadeye kadar depolamasıdır. Petrolü spottan 50 dolara aldık ve vadeli de 150 dolara satmak üzere anlaşma yaptık. Depolama maliyetinin varil başına 100 dolardan daha az olduğunu varsayarsak bu işten kar edeceğimiz garantidir. Bunu yapan pek çok kişi olduğunda spot'taki fiyat yükselecek, vadeli de ise fiyat düşecektir. Yani arbitraj imkanı daha da hızlı azalacaktır. Sert Contengo futures fiyatlarının düşeceğini gösterir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.